Evet sevgili izleyicilerim, tüm çalışan kardeşlerim, 4 değerli kardeşlerim, EYT'li kardeşlerim, tüm sağlık çalışanları, adliye çalışanları, tüm çalışanlar artık buradayım. Canlı yayın başladı arkadaşlar. Survivorı bırakın, buraya gelin. Evet sevgili çalışan kardeşlerim, 4 değerliler, EYT'liler, emekliler, sağlık çalışanları, adliye çalışanları, Karayolları, belediye çalışanları. Evet sevgili arkadaşlar. Sorunlarınızı vermek vermek her zaman yetkililere çalışan. iletmek. Medyaya iletmek. Ve bunun yanında çözüm önerileri sunmak. Ee, özellikle 4D'nin %4'lük zammı artık eridiği için yeni zam önerisi seyyanen zam olarak biz önerdik. 4C'lere çünkü verdiler. İstediğim pratik önerilerde bulunmamız. Hakkınız yeniyorsa artık çözüm önerilerini sunmamız. Evet Mevlüt Gülmez hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Herkes şu anda çalışan kardeşlerimizi buraya davet ediyorum. Filmler, diziler, survivorlar, geçici. Bizim buradaki muhabbetimiz kalıcı arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Göç idaresinden ses gelmedi. Adana parayı yatırdı mı oradan ses gelmedi. Evet Beykoz'dan ses gelmedi. Konya Belediye'den ses gelmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım. Şu anda yayınımız başladı. İnşallah güzel bir yayın olur. Katılımı bol bir yayın olur. Gerçi bildirmedim canlı yayın tarihimi ama artık arkadaşlarımızın ilgisi her zaman bizi mutlu ediyor. Ekrem Bey, banka müdürüne ne yaptınız? <gülüyor> Ekrem Bey, banka müdürünü nasıl dize getirdiniz? 12 ay inşallah Sayın Mevlüt Bey ya. Yani e, Milli Eğitim'deki arkadaşlar da görüştüm, arkadaşlar da duyalıydı. Yani vurdum duymaz değildi. O anlamda rahat olabilirsiniz. Evet, e, Kahraman Bey hoş geldiniz. Hikmet Bey hoş geldiniz. Aleykümselam hepinize. Ee, Ali Bey, sorunlar hiçbir zaman bir günde çözülmedi. Ee, 4C'ler de çok üzüldü mesela. Ama baktık ki şu anda 4C'lerin havasına geçirmiyor arkadaşlar. Onlar sizden daha çok üzgündü. Daha çok feriat ediyorlardı. Şu an çok iyi. Ya, milli eğitimde şöyle bir durum var. Milli eğitim 12 ay yapmak için dediğimizde hangi milli eğitimci inandı? Hani milli eğitimci arkadaşlara söylüyorum. Hangisi inandı? Ya ben bunu hani kendi kişisel, egosal anlamda söylemiyorum. Şimdi 12 aydı artık güçlü ihtimali. Bana öyle söylendi mesela ama e, mesela Temmuz'da 11. ay, bir ay daha uzattık dedi. Sonra seçim vardı derken bu sene 12 ay çalıştırıldı. Gelecek sene artık sürekli işçisiniz. Hayırlı olsun. Öyle %95 öyle arkadaşlar. Orhan Bey hoş geldiniz. Emre Bey Hoş geldiniz. Evet Sayın Kızılkar hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Ya, kitlerde şöyle bir durum var. Sürekli işçi alımı içinde kitlere yetki geldi yeni ee, bilginiz olsun. Kitlerdeki durum da e, inşallah e, 4D çatısı altına çekilecek arkadaşlar. Evet e, Kahraman Bey buyurun sorabilirsiniz. Artık yayındayız. Tabii ki Ebrar Sayın Ebrar evet. Ee, Antakya Belediyesi diyor Nisan ikramiyesi yemek yakacak bayram ikramiyesi hiçbir şey alamadı. Antakya Belediyesi iflaslamak arkadaşlar. Ya para yatırmadım hiç. Yani birçok belediye yatırdı sayın Ebrar da. Antakya Belediyesi bu ikramiyeyi falan size Nisan'da vermedi mi? Ya, yemek vermiyorsa şey, yemek parası da vermesi gerekiyor. 3 250'den. İyi yapmışsınız Ekrem Bey. Görüyor musun birlikte güçlü olduğunu? Gidin dedim Balkaya gidin. idareciler sıkıştırın. Evet kesinlikle. aleykümselam Muharrem Bey. Hmm, eksilen kadro almış. Şöyle. Şimdi ihtiyaca binağın taşeron kalktı ya. Artık kurumlar bütçelerin yüzünüzde otuzunu açmamak kaydıyla Sürekli işçi kadrosundan gene personel alacaklar. Bilginiz olsun. Artık taşeron almayacaklar. Belediyeler mesela bu yetki geldi. Kitlere de gelecek. Yani yakın zamanda olur çünkü ihtiyaç çok fazla. Evet Sayın Karakiprik, hoş geldiniz. Sayın Ünlüsoy. E şöyle Muharrem Bey, sizin Nisan'da ve Ekim'de alıyorsunuz beşer günlük. Diğer teddiyeyle alakalı bize bir bilgi gelmedi. Ekrem Bey olacak şöyle olacak seyyenen zam verilecek çünkü sizin her maaşınızda bir kalem var ya yemektir vesairedir bunlara da çok yakın zamanda artışlar olacak her birindeki cüzi artışlar bir katman edecek e, tediyeler ve ikramiler daha standarta bağlanacak onları da 12'ye böldüğünüzde maaşlarda bir artış olacak inşallah evet Sayın Ebrar maaş harcını hiçbir şey yok Antakya Belediyesi demiş Evet, yani ilginçtir. Antakya Belediyesi'ni aramak gerçekten farz oldu. Bir soralım, bir durumu soralım Sayın Ebruar. Antakya Belediyesi'ne sormamız lazım. Hiç almadın değil mi Sayın Ebruar? Ee, Nisan'da bir şey almadın değil mi? Maaşın biraz fazla yattı mı Nisan'da? Sayın Kızılkar. Ya Sayın Kızılkar, ben müjdeyi daha önce verdim. Ee, gelecek sene sürekli olacaklar dendi bana. Milli eğitimdeki yetkili kardeş bu işlerle ilgilenen. Yani bu senede dedi daha 12 ay yazısı gelmeden bir ay daha vize koparttık. Temmuz'un edileşecek demiştir. Esmileşecek demişti. Tabii ki sayın e, Karakiprik. Ağustos'ta muhtemelen takılmış olacaksınız. Vergi dilimine. Evet Sayın Altaş. Devlet Hastanesi güvenlikleri maaş çok mağdur. 1612 lira maaşla bu iş yürümez. Tabii ki maaş düşük. Evet arkadaşlar maaş düşük. Ama şöyle düşünüyorum. Sen yani zamla bu yuvarlasak mesela 250 zam olsa Ocak'ta 1870 diyor. Normal diğer kalemler, aile, özlük ilişkiler falan 2 lira falan olabilir. Ocak ayında maaşın Sayın Ekrem Bey. Çünkü yani bu durum iletilir. Çok düşük maaşlar iletilir. Daha almadınız öyle mi? Küçükçekmece Belediyesi. Bir gençtir. Yani almadı, Ebrar o da almamış. O zaman belediyelere bunları soralım. yani Hem Adana'ya hem e, Küçükçekmece'ye, Beykoz'a, Konya'ya ve Ebrar'ın yani çay Ebrar e, o da almadık diyor. Evet arkadaşlar e, inşallah e, benim temennim, temennim şey olması. Bir an önce e, ücretlerin yatırılması İkramiyelerini yatırmayan belediyeler var. Görüyoruz. Üzücü. Gerçekten hala bunu konuşmak bana acı veriyor. Keşke merkezi bütçeden şey yapılsa arkadaşlar. Evet Sayın Özbek. Evet. 1998'de girdiniz. Evet. Sigorta girişiniz varsa Sayın Özbek. 1998'de size bu işlem vuruyor. Ve fayda alabileceksiniz. Ama işte inşallah e, bu konuda EYT ile alakalı e, ciddi bir çalışma için biz kısa ve öz bir planı sunacağız. Hem piyasayı hareketlendirici hem de birkaç kuruş kesinti, sembolik kesintiyle EYT formülü bir an önce geçip hayallerinizi e, kavuşmanızı sağlayacağız. Prim gününe bakalım. 6.700 gün diyorsunuz. Çok güzel. E, prim de çok harika. E, Eyeteden faydalanabiliyorum demiş. Tabii ki e, sizin ibreler iyi yönde Son, sona yakın. Kıl payı bir senenin eyete dairesine girmişsiniz. Şöyle EYT yani yaklaşık 2019'un başında artık net bir şey neşter vurulur cevap verilir. Sayın Telatar Milli Eğitim 12 ay olmasını umut ediyoruz Sayın Telatar umuyoruz. İbreler o yönde. Milli Eğitim 12 ay olacak Allah'ın izniyle Dilek Hanım. Uğraşıyoruz, güzel haberler geliyor. Bu sene 12 ay çalışıyorsunuz zaten. Çok yoğun çaba sarf ettik. Milli Eğitim'e çok baskı yaptık. Sayın Bakanımız ve Müsteşarlar gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kahraman Temmuz'u alacağımız %4. Hayır, bak videolarımı izlediyseniz şunu söylemek istiyorum. Ee, enflasyon, pardon %4'lük zam şimdi denildi arkadaşlar. Bunu herkes de, STK'da biliyor, sendikalar da biliyor. Çık seçim ortasında her şey ee, çok hareketliyken böyle şeyler konuşulmuyor. Artık bunları konuşacağımız zaman geldi. Yeni iktidar geldi. Sayın Başkanımız, Başkomutanımız Necep Tayyip Erdoğan geldi. Artık bu işi bir şekilde harekete getireceğiz arkadaşlar. Çok teşekkürler Sayın Özbek takibiniz için. İnşallah Sayın Öztek yani çabaladınız şey yaptınız ama yaşınız kaçtı. Çünkü ee, yeni yasada Bizim de sunacağımız formülde 52'den aşağısının bu emekliliğe fiilen başlayamayacağı yönünde. Çünkü bu konu 52 yaşta şu an günümüzde yaşam standartlarında çok normal bir yaş arkadaşlar. 52 yaş altı planımız da bizim yok. İnşallah başka planlar da vardır. Yaşınız 37. Şimdi priminiz her şeyiniz mesela 300 gün daha eklendikten sonra diyelim. Plana göre vurduğunda siz e, maaşınızı 15 yıl sonra almaya başlayacaksınız. İnşallah Başkanım 2 ay çalışırız seneye demiş. E, i̇nşallah Hatice Hanım, bunlar rüyaydı. 12 ay çalışacağınız gerçekten, e, ya öyle diyorlar niye diyorlar? Bak Mehmet Bey Hatice Hanım, şu iyi dinleyin. Şimdi siz düşünün, maliyeden gelecek ay resmi vizeli bir durum yok. Bu sene bu iş Maliyeden tolere edildi. Tam seçim zamanıydı. Ve seçim zamanı kimse gelecek sene için maliyeden bir plan yapmadı. Çıksa adam size kesin umut versin mi? Benim görüş bildirmem daha rahat. Adamlar daha çekingen. Anlıyor musunuz? Yani bana dediği gelecek sene uğraşmayacağız bu iki aynen dediler. Evet Sayın Kahraman teşekkürler. Güveninize. Gerçekten hak ediyor. 1 milyon insanı kadrolu olması için bir emri yetti Sayın Cumhurbaşkanımızın. Allah razı olsun. Keşke ben de e, siyaseten de e, mecliste olsaydık e, şu kulvarda siyaseten de sizin durumlarınızı kürsüde iletseydik e, gerçekten mikrofonları eskiten bir vekil olurdum. Bunu cidden söylüyorum. Mecliste mikrofonları eskiten anlamını siz iyi anlamışsınızdır. Kimse beni durduramazdı. Nerede ne yapacağımızı biliyoruz ama sizden hakkı olduğunda arkadaşlar kimse kusura bakmasın beni kimse durduramazdı. Sahadan günlük realist örneklerle çözüm önerilerimin hızla yasalaşması için çaba sarf ederdim. Dua edin inşallah mecliste hem çalışanlarımız hem ülke ekonomimiz hem savunma sanayimizle ilgili benim de planları projelerim var. İnşallah uygulama imkanı bulurum. Öyle bir fırsatı Rabbim inşallah nasip eder. 1992 giriş. 1970'e de Çok iyi. 4915 sigorta. 450 gün bağ kur var. Tamam. Şöyle diyeyim. Ne zaman e, he, 92'de giriş yaptınız? Şöyle diyelim. E, şimdi bu şeyle ilgili EYT'de bakın EYT'de şöyle bir durum var. E, bu sigorta prim günü de yuvarlanacak. Ya benim tahminimce sigorta prim günü Tamam, diğerle şey olmasa da e, 5.500le oranlanacak gibi. Yani ben aşağı yukarı 100-200 e, günlük bir sapma olabilir diye düşünüyorum. Ahmet Bey buna emin olun. 52 yaş bazını unutmayın e, ve e, 5.500 günlük sigorta iş günü. E, Bu da 450 günlük makulunuz var. Yani siz de yaklaşıksınız. E, i̇nşallah e, EYT'nin yasalaştığı günler. Sizin de durumunuz olumlu görünüyor sayın Ahmet Bey. Ama şunu unutmayın ki aşamalı planda tabii ki bu oranlar prim günü ve bunun yanında yaş durumu tabii ki baz alınacak. Tolga Bey, EYT için şimdiye kadar yapılan çalışmaları ben az çok araştırdım, takip ettim. İyi niyetli çabalar var, politize çabalar var ama EYT hiçbir zaman, bakın. Hiçbir zaman bu kadar sağlam ve gür ses çıkarmadı. Ve bu konuda e, ürkek sanki suçlu bir şey istiyormuş gibi veya karşıdan bu konuda ya çok büyük fedakarlık istiyormuş gibi değil. Eğitinin çıkması piyasanın hareket bulması, esnafın gülmesi, ekonominin canlanması, doların düşmesi demek. Senin de maaşını neyle veriyorsun? Türk parası veriyorsun. Piyasaya Türk parası giriyor. E, para çoğaldığı zaman değer düşer diye bir kaydı yok. Para işleyen, harcama yapan kişiye dönüyor. Harcama yapan ne alıyor? Sanayiciden, üreticiden ürün alıyor. Demek istediğim benim projemde yani sunacağım kısa planda bu öneriler bu işi amorti edeceğini ve aşamalı planın aşamalı olduğu için EYT'nin sonuca gideceğini düşünüyorum. Planı da açıklayacağım. İşte yetkililerle görüşüp ön onaydan sonra planımı açıklayacağım. Çok olumlu ileteceğim. Çok işten ileteceğim. İnşallah çok güzel şeyler de alırız. Faks yaparız. Gerekirse 5000 bin faks, on bin faks yollarız. Bunu da söyleyeyim size. MHP'nin de gerçekten ulusal güvenliğimiz ve devletimiz için elini taşın altına koyduğunu ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda çok örnek bir davranışla çok büyük bir vatanseverlik örneği gösterdiğini biliyoruz. MHP'nin EYT ile ilgili açıklamalarının MHP ile bu konuyu sıcak tutup ve hükümet içerisinde bu aşamalı planı kabul ettirme olasılığının da yüksekliği gerçekten ne güzel avantaj değil mi? Sonay Hanım, evet. Evet. Hayır, hayır. Bakın EYT'de bir formül var. Bütün uzman arkadaşlar da şunu demek istiyorum. 52'den önce arkadaşlar, emekli, istese prim günü de olsun, EYT'de geçsin. 52'den önce o yeni yasalaşacak, inşallah yasalaşır EYT. Yaş 52. Tolga Bey, 46 yaşında, 44 yaşında, 48 yaşında imkansız arkadaşlar. Benim sunacağım planın tabii ki içeriğini paylaşmadığım için şunu söylemek istiyorum. 52 yaştan önce EYT'nin 99'dan önce prim yatıran kardeşlerimiz için vuracağı söylenen ve uygulanacağı söylenen EYT'nin yaş bazı 52'dir arkadaşlar. Bizim sunacağımız plan da 52'dir. Kabul görülecek şeyi sundum. Kabul görülmeyecek şeyi çünkü bize şunu diyecekler. Türkiye'de yaşam standartı ve yaşam standartının ömrü 78-80'e dayandı diyecekler. Mutlaka bu karşımıza çıkacak. Ee, yani bu konuda kesinlikle bu baz alınacak arkadaşlar. Türkiye'de ömür ortalama süresi 70 ile 77 idi. Şimdi 80'e doğru ilerlemiş arkadaşlar bilginiz olsun. Tolga Bey sizin yaşınız nedir? yeteri kardeşim sizin yaşını öğrenmek istiyorum. Mehmet Kayacan. E, yıllık izine nasip planı. şöyle milli eğitimde arkadaşlar iki ay ücretsiz izine çıkılıyordu ya milli eğitim bunun için yeni bir duyuru yapacak. Yeni bir normalde beş yıllık yani beş yılda çalışanlar on beş yıla kadar çalışanlar ve üstü çalışanlar için <gülüyor> olan bas yani e, işleme konulur. Birine beş yıl arası. On altı gün 15'in 5 ile 15 in arası 22 gün, 15 üstü çalışanlar da 28 gün Mehmet Bey. Aynı olur onlarla. 45 saat üstü çalışmamanız gerekiyor. Çalışıyorsanız mesai ücreti almanız gerekiyor Himmet Bey. Bunun için idareye birkaç arkadaş toplanıp sendikanız aracılığıyla bir bilgi edilme yazısı yazabilirsiniz. İdare iş resmiyete geçince bu konuda daha dikkatli olacaktır. Tolga Bey, MPE vermediğiniz başka komutanımıza gitti. Şükürler olsun ki şu anda EYT için bu iradeyi koyacak bir mekanizma var ortada. Yeter ki güzel iletelim. Sayın Bahçeli de bu durumu iletecektir. Hayır hayır, Sayın Gül, seyirin zam. Şu anda zam oranı yüzde dört eriyen var ya dört değerler. Çünkü 1610 lira alan dört değerli kardeşimiz var. Bu yüzde dört aldığı zaman ne veriyor arkadaşlar? 68 lira para alacak. 68 lira para bozdur bozdur harca. Bu zam zaten eridi. domates 5 lira arkadaşlar, 4 lira limon 9 lira. O yüzden mutlaka zam olacak da. Ben bu seyahat zamı Ocak ayında özellikle sederkarlarla paylaşacağım, medyaya da inşallah şey yapacağız, Twitter'dan da illeticez. Ama seyahat zam 150 falan istemiyoruz. 250'den aşağı olmasın 4 değeri için. Adana Büyükşehir Belediyesi bayramdan önce 1000 TL paraya her şey Adana'daki bu para şey değil mi arkadaşlar? Bir saniye arkadaşlar telefon geldi. Alo. Alo canım. Canlı yayını duy duyuyor musun? Öyle mi? Ben canlı yayındayım şu anda da biraz da şey yapalım. Tamam Görüşelim. Sen de izle istersen? Alo. Alo diyorum pardon. Telefona baktık. Evet geldim arkadaşlar. Evet geldim. Nerede kaldık? Bakalım. 1000 lira para yattı. Adana'yı aramıştım Otuzunda yatıracağız demişlerdi. O değil mi Sayın Ünlü? 30'unda yatıracağız demişlerdi. Ben de dedim bu konuda biraz daha şey olun, siz de anlıyorum, sıkışıksınız ama işçilerimiz için bir şeyler yapın dedik. Sayın Kızılkar, 92 girişlisiniz, 72 doğumlusunuz. Evet, siz de çıtadasınız. Bu konuda EYT adayısınız Sayın Kızılkar. İnşallah yaşınız 72 daha var yaşınız gerçekten. Evet, yaşınız var. Tolga Bey, çok olumsuzsunuz. EYT'ler gerçekten iktidara çok muhalif bir çizgide göstermişler. Eee ben EYT'deki bütün kardeşlerimizin eee siyasi baktığını düşünmüyorum. Hala 16 senedir iktidarda olan bir partiyle 38 yaşında, 42 yaşında emekli olmak için istemedenler var. Ben bunları etik bulmuyorum. Gerçekten eee yararlı ve yapıcı önerilere sessiz kalmayacaklardır. Tolga Bey, tabii ki. Yaşar Okuyana bunu sorun. Yaşar Okuyana sorun Tolga Bey. Kazanmış hakkınızı geriye döndüren Yaşar Okuyan. Dengelerle oynadılar. Onu söylemek istiyorum. Tamam istismar oldu. 42 yaşında, 44 yaşında emekli olan oldu arkadaşlar ya. Düşünün yani adam 87'e 40 sene emekli maaşı alıyor. Sosyal güvenlik kurumunu çökerttiler. Yaşar Okuyan yaptı bunu. Bu yasayı o geçirdi. Şimdi de diyor ki ben bilmem ne gibi anlayacağım. İşte AKP e, Cumhurbaşkanı yüzde geçerse başıma sıkacağım diyor. Ya yani hiçbirini yapmadı. Yapsın demiyorum. Ama böyle sözler vermeyecek kendisi. Yapıcı olsun herkes. Evet Sayın Öztek. Ya, Sayın Öztek şu olabilir sizde elli olabilir. İşte iktidarın şeyine bağlı kalmış bu. Çünkü sizde yıpranma payı baz alınabilir. 50 olabilir bayanlarda. Evet Sayın Şener. Bir de çalışmak güzeldir. Sayın Öztek daha 37 yaşındasınız. Çalışma şartları ağır geliyor? İşinizi mi sevmiyorsunuz? Yani e, bu yaşta arkadaşlar 70-80 yaşında ülke idare edip koşturan insanlar var. Yani 70 yaşında hala öğretmenlik yapanlar var. Koşturanlar var. Yani demek istediğimiz anlıyorsunuz. Lütfen kendinizi bu kadar da şey yapmayın ya. Lütfen işleyen devir ışınlar daha sağlıklı ve daha dinç olursunuz ve daha pozitif olursunuz diye düşünüyorum Sayın Öztek. 6100 gün. Hı, çok güzel. Prim ödeme süreniz gerçekten güzel yani Sayın Çener. Sayın Korkmaz. Hı. Hiçbir sorun yok. sadece bizim adımız her şeyi. Sağ olun Sayın Korkmaz. Çok teşekkürler. İnşallah daha güzel haberlerle sizin yanınızda olayım. Dua edin meclise gireyim. Kimsenin, kimsenin suntası altında olmadan aslanlar gibi hakkınızı arayayım ileriki zamanlarda. Mikrofonları eskiten, sonuç almak için her adım atan bir vekiliniz olmak isterim. 1993 SSK girişisi Evet Eşref Bey. 7500 gün süper. Vallahi süper ya. 43 yaşında aa, Eşref Bey. <gülüyor> yani, bir şey diyeceğim şimdi Eşref Bey kızacak bana. E, Eşref Bey prim gününüz süper. SSK girişiniz süper. 43 yaşındasınız. Yani yeni yasa inşallah geçerse 9 sene sonra emeklisiniz yani Tolga Bey sizin için de söylüyorum en az 10 sene emekliliği bekleyeceksiniz yani bunun için alternatifler düşünün kendinize uğraşlar edinin yani demek istediğim bu gerçekten ee, bu çabamız zafere ulaşırsa ben inanıyorum ulaşacağına çünkü ben çok uğurlu değildim konularda çok uğur getirdim bunda da göreceksiniz Ahmet Topaloğlu ben geçerli olan kanuda zaten 53'te olacağım 52 de olacaksa benim için çalışmamın bir anlamı yok. Yani çok önceden siz priminiz ve sigorta giriş mükemmel. Şöyle e, bazılarında daha etkili oluyor. Mesela e, çok haklısınız Topaloğlu. Yani bir sene bir senedir diyelim gene Sayın Ahmet Bey. Mehmet Bey sendikacıyım. Sendikacıyım ama siyasi anlamda birçok anlamdaki yapılan gelişmeler takip ediyorum. Sahadayım, etkinim ee, ve önemli isimlerin birçoğu tarafından tanınan biriyim. Bu konuda da iletimdeki isteğim bu olacak, iletimdeki şansım bu olacak. Hayır Tolga Bey, şöyle bir şey, ya, inan yani ben şunu demek istiyorum. Hayatta 48 yaşında, 46 yaşında emekliliğe izin vermeyecektir Türkiye'de. Yani böyle bir durum yok. Hemen yaşam yaşam süresini, yaşam refah süresini hesap edecekler. Bize onu çıkaracaklar. Ben onun için bu planlamayı yaptım. 48 listesinde yazabilirdim. Ama bana gerçekten negatif yaklaşmalarını sağlayacak. Şimdi bürokrasi ve siyaset ayağı oturacak. Onlar oturduğunda biz de planımızı sunacağız. Ama o kadar işlem ve aşamalı ve ekonomiye katkılarını anlatacağız ki. Yani bir de ben size 5 bin, 6 bin faksı attıracağım oralara. Ve yer yerinden oynayacak. EYT için, güzel adımlar için karar verecekler arkadaşlar. Yaşınız 48 çok güzel. Tabii ki yaşar ama prim gündüzü alabilir miyim Yaşar Bey? Ocak ayındaki temennimiz 125 liralık 100 liralık bir seyyanen zam değil. Zaten bu konuda hükümet adım atmak durumunda kalacak. Yüzde dördük mevcut zam erimiş vaziyette arkadaşlar. O yüzden 250'lik bir limiti kamuoyu oluşturmak adına sundum. Eşref Bey 43 yaşında dediniz, bir 9 seneniz var. MHP'mize bize şartlı olacak gibi desene de yaşa takılana ayrıca desteklerim artık MHP'yi. MHP, MHP kardeşlerim çok milli konularda dürüstte dik durdu. Bu konuda da bize destek olacaktır. Hoş geldiniz Sayın Ucan. Arkadaşlar şöyle bir şey ya hani gönül ister ki 45 yaşında da maaşa bağlansın. Şöyle olabilir yasada şöyle bir maddeye geçebilir. Engeller için bir madde geçebilir arkadaşlar. Çalışıyordu sonra engelli oldu Hani engelli oldu İşte engelli aylığını demiyorum Hani bazı sıkıntılar var çalışamıyor Ve engelli oranı düşük Hani e, bu gibi insanlara Belki belli haklar gelebilir Yani Tolga Bey ben gene Çok yakın ihtimal görüyorum Yani e, 51-52 yaşında Emekliliği alacak olmanız sizi mutlu etmeli Bence Çok fazla bir süre değil Üç senede neler olmaz Sayın Üstek ya? Yani. Tabii ki maaş alma o durumu olmayacak Sayın Üstek. Ya Sayın Ünlü, Adana Belediyesi'ni aradığında gerçekten tam zor durumda olabilir ve sıkıntı olabilir. Bana otuzunda tamamı yatacak dendi. Ama e, bu geriden gitme olayına da dur diyelim. Ve Adana'da net bir cevap isteyelim. Neden nedir? Neden nedir? ne zaman gelir gelecektir? Yani bu konu çok ciddi bir konudur. Ücretten, maaştan önemli bir şey yoktur. Çünkü hayat idamesi ona aittir. Mal canın yongasıdır. Yani bu konuda isteğim, isteğim arkadaşlar ee, nedir? Bu bir isteğim şudur. Adana bize net bir cevap versin. Neyi bekliyorlar? Adana Büyükşehir'i tekrar arayacağım bilgin olsun. Yani ee, daha bu durum ne kadar devam edecek? Evet Sayın Tolga Bey. Tolga Bey e, sonuç 52 yaş emeklilik arkadaşlar. Sen e, mevcut yasaya göre ne kadar bir kazanç sağladığını düşün Sayın Şener Allah'ın izniyle. Seyyaran zam verecek mi? Ya 2-2-4. Cört C'nin bütün akrasyonlarına baktım. Bu sene başına masaya yatırılacak. 2009 başına çok yok. %4'lük zam çok komik. 50'di. Seyyaran zamı da komik olmaması için arkadaşlar. 250'lik çıtayı belirttik. 125'lik, 100'lük bir katkı hiçbir zaman fayda getirmez. İşte maaş düşükler için söylüyorum Mevlüt Bey. Seyyenen zamla ve ekstra özlük yakacak yardımı, çocuk yardımı ve benzeri yardımlar sayesinde maaşınızın 2000 liraya eşitlenmesi için. Bayanlarda 50 olabilir Salih Hanım. Erkeklerde 52. Nolba standart çözüm sunanların kafasındaki rakam bu. Maç oynarken işte Yaşar Okuyan diyorum arkadaşlar. Yaşar Okuyan değiştirdi. Evet haklısınız. Haklısınız Şener Bey. Evet. Ama yaşınız da genç yani. Ee, çalışabilirsiniz bir süre daha. Hani çok yaşınız ileri olup bekleyenlerden olsanız gerçekten üzücü olurdu. olabildiğince e, gruplaşmalarla çakışmamaya kalkın. E, mobbing yapıldığında hakkınızı arayacağınızı hissettirin Sayın Öztek. Siz ne kadar hakkınızı arayacağınızı hissettirirseniz bu konuyla ilgili ciddi bir başvuru yaparsanız size her an mobbing yapamayacaklardır. Özel sektör biliyorsunuz. Belli bir zaman sonra bayan kardeşlerimizi e, 20 yaşlarında daha yeni gelen, yeni başlayan işe başlayan arkadaşlarımıza değişmekte ve e, bu konuda Belli bir yaş grubundan sonra belli bir yaşı aşan bayan kardeşlerimiz ikinci plana atılmakta. Bu durumla da savaşıyorum kamuda haberiniz olsun. Ama çok az kalıyoruz. Sorunlar yaşıyoruz. Ben özellikle e, bu konuda çok uyarılarım oluyor idarelere. Tabii ki Merut Bey çok risk, risk almanız lazım. Bırakın risk payı almanız için de keşke bir yazı yazsak. Ya milli, ya Temmuz'da yüzde bir zam var Sayın İsmail Bey. Bir de kurbanda 52 liralık bayramı açtığınız var. Evet 2150. Aynen aynen. Yani ne yapalım Tolga Bey ya? Haklısınız. <gülüyor> Sayın Öztek ya çalışmak. Mutlu oldum var ya. Şu yaşlarda çalışmak gibisi var mı ya? Yani ben bir kahvem alıp geleyim arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın lütfen. Müzik mi açsam ne yapsam gelir mi size bakalım. Müzik gelir mi bilmiyorum. Şuradan açalım. Ben şimdi bir kahve alacağım. iki dakika olmaz da. Size müziksiz bırakmak istemiyorum da nasıl yapıyorduk onu. Kulaklıkla konuşuyorum. Evet. Evet, müzik gelir mi acaba ben bakalım? Evet, müzik olma tehlipsi bakalım. Neden sevmiyorsunuz? Sayın Öztek, işte maalesef ezme değil de zamanında sigara ve ciklet aldırmaya alıştılar. Tabii ki şu an uygulamanın devam etmesini istiyor. Hayır hayır maaşlar düşmeyecek. Artık kapsu almaya başlayacak Tolga Bey. Haklar ölmeyecek, gelen hak içeride kalacak. İşte kim nasıl maaşla geçirse kadroyu öyle Sayın Ucan. Yaşınız kaçtı Muharrem Bey? Yaşınızı alayım Sayın Ünlü Soy. Evet 2 TL günlük risk primi alıyorsunuz değil mi Sayın Öztek? Enfeksiyonla mı çalışıyorsunuz? İnşallah hocam maaşlar 2000'i aşar sizinle inşallah 2019 başında. %400'e zam alacaksın zaten 2 lira düz olur Temmuz'da ama vergi dilimine giriyorsun. Sayın Urhan artık kapsu almaya başlayacak. İnşallah maaşlar düzelecek Tolga Bey. Belki emekli olmak istemeyeceksiniz sonra. Tamam hocam verdiğim gibi. Evet. Evet. Yani evet, haklısınız Sayın Şener. Hayır, yaş böyle Sayın Eşref Bey. Firiminiz iyi çünkü Eşref Bey. Evet, Sayın Hocam inşallah yapacağım. Haklısınız Sayın Öztek. Tabii ki kurum değiştirme hakları gelecek. 2019'dan sonra bunları konuşmaya başlayacağız. Evet saklısınız Sayın Şener. Evet Sayın Delioğlu. Tolga Bey olumsuz olmayın. Kap su alıyor artık. Su akıtmayacak. Haklar çoğalacak. Evet Sayın Şener. Sayın Urhan. Onlarla ilgili ayrı bir yayın yapacağım. Tabii ki Sayın Şener. Evet. evet. Vallahi iyi maaşlar. Dört değeri çalışan varsa aranızda daha iyi maaş. Şeyinde emekli olsunlar. İşte olmasınlar. İyi maaş alsınlar genç yaştaşsanız arkadaşlar. Ömer emekli olmaya da heves etmeyin. Yaşınız çok gençse. 40 ile 50 arasıysa. Tamam 4 bin gün. E, biraz daha çalışması gerekiyor. E, 50-52 arası bir yaş grubu olacak. E, bunu raporlarsanız Sayın Yaşar Bey, e, mağlulen olur çok düşük kalırsınız Yaşar Bey. Hiç onlara heves etmeyin. Tansiyon ve şekeri ilaçla kontrol edebiliyor deniyor devlet tarafından. Bununla ilgili raporda sıkıntı yaşarsınız. Çok ilerideci şeker değilse. Evet Sayın Telatav, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Şöyle ee, hem 4D'ler için hem EYT'li emeklilik bekleyenler için arkadaşlar çözüm önerilerim somut olacak. 4D'ler için birkaç kazanım elde ettik. EYT için de şimdi seçim girdi araya. Beni de mazum görün. Yoksa EYT için çok hızlı bir giriş yapacaktım. Ama EYT ile alakalı biraz daha deneyimlerimi geliştirdim. Sağlam öneriler sunacağım. Ben uğur getireceğime inanıyorum Arkadaşlar işte onunla ilgili ayrı bir yayın yapacağım primlerle alakalı Tamam Tolga Bey Hayır hayır olumlu olacak ya hiç canını sıkma Maaşlar iyi olacak bazılarınız emekli olmak istemeyecek Tolga Bey Buradan büyük konuşuyorum 4C ek ödemeniz gelecek belki 2020'de Danıştay karar alacak. Danıştay'a dava açılıyor Haberiniz yok hiç birçok şeyden. Ben sendikacıyım Urhan Bey. Ee, sendikada yetkili bir kişiyim. Ve bu konuda 4D ve EYT emekli ve diğer çalışan kardeşlerime buradan çok rahat bir şekilde yardımcı oluyorum. 2019 başında duman tütmeye başlar Hüseyin Gülep. EYT için ışık yanmaya başlar. İnşallah Sayın Atalay. Çok teşekkürler. Ama netan risk primi alm almıyor musunuz sayın sağlık? Ne görev yapıyorsunuz orada? Beş günlük ikramiyeyi nerede çalışıyorsunuz? Belediyede ise ekimde alacaksınız. Tansiyonu ilaçla dengeliyoruz diyor Yaşar Bey. Tıpçıların dediklerini söylüyorum. Şeker eğer gerçekten e, iğneyle verilen çok şeyse bu tabii ki rapora konabilir ama malüle alır, düşük alır diyorum Yaşar Bey. Yazarım Sayın Öztek. Sayın Davut, hayırlı akşamlar. Tabii ki. 12 ay olacak Sayın Tel Atar, emin olun. Sayın Atalay, personel. Evet Sayın Atalay. Ben bir kahvem alıp geliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Promosyon parası şöyle bankayla kurum arasında ikramiye almadıysanız onu görüşelim sayın Muammer Bey. Evet geldik arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın kahvemi aldım. Sigaramı yaktım. Evet. Koski'deki durumu biliyorum. Yakından takip ediyorum. Ama promosyonla alakalı durum. Tekrar ediyorum. Bankayla görüşülecek idare. Herhangi bir şey aldılar mı? Banka onlara herhangi bir araç mı aldı? Veya size ile ilgili bir beyanat verdi mi? Siz Ekim ve Nisan ve Ekim'de alacaksınız İlhami Bey. <gülüyor> ve Dere Su İşleri mi pardon? Yani şimdiye kadar almadınız mı? Bayram öncesi bir ödeme almadınız İlhan Bey. Çok teşekkürler Sayın Akyol. Hayırlı geceler Sayın Toprak. Çok teşekkürler Sayın Davut. Belediyeler çok büyük bir ok okyanus arkadaşlar. Yani hem farklı partilerde hem farklı boyutlarda. Başkanlar farklı. Harcamaları farklı. Planlamaları farklı. Çok geniş bir deniz. Merkezi bütçeyi çekmekte fayda var belediyeleri. Bu durumu Sayın Cumhurbaşkanımız'a iletmek fazla gerçekten. Evet Sayın Toprak. Yıllık izin almalarınız. Yıllık izin almak hakkınız var. Alsaydınız keşke. Malum emeklilik maaşı çok mu düşük olur? Ya şöyle bin lira gibi, 900 lira gibi, 800 lira gibi bir şey, Sayın Ali Bey. O o civarda haberiniz olsun. Nükleer tıpta çalışıyorsunuz, uzun yıllar çalışıyorsunuz, gerçekten zor. Orada çok büyük bir radyasyon var. Evet. Ee, aynen aynen. Ya, rotasyonda fayda var Sayın Öztekin bu durumu belirtip keşke rotasyon yaptırsaydınız. Ali Toprak askeri ücretten çalışıyoruz diyorsunuz. Evet. Askeri ücretten çalışıyorsunuz. Evet. Yani bunun için işte Sayın Zamerim ondan. İnşallah Sayın Öztek bekliyoruz böyle bir düzenlemeyi ama 2019'un başından önce bunu konuşmak için çok erken. Şöyle e, saatiniz dahilinde çağılıyorsalar Sayın Atalay sizi çağırabilirler Saatiniz dahilinde. Arkadaşlar EYT için şöyle bir durum var. Eee EYT için hala e, yaş olarak yakın olanlar var. Tamam biliyorum ama burada 3 sene, 4 sene önce emekli olabilecek arkadaşlar da var Eşref Bey. 5 sene önce emekli olacak arkadaşlar da var. Birim gününden dolayı. Onlar bu konudan çok heyecanlılar. Milli Eğitim ile ilgili Temmuz'un başında Milli maliyede vezirlediğimiz bir aylık daha eklenecek dendi. Size gelecek sene yok işte ona ay çalışacaksınız diyenler Beyhür'de söylüyorlar. Maliyeden o bir ay koparıldığını müjdesini ben almıştım. Daha sonra bu senede 12 ay çalışacaksınız yazısı benim o görüşmemden sonra geldi. Ama 12 ayla ilgili olabilecek dendi. Eşref Bey, bir yıl gene sizi erken yapıyorsa bence avantaj arkadaşlar. Çalışıyor musunuz şu anda Eşref Bey? Evet. şimdi bayram açlı alacaksınız İlhan Bey. Kurban Bayramı'nda 52 TL bayram açlı alacaksınız. Asgari ücrete tabii ki e, zam komisyonu bir zam yapacak Sayın Gülep. Asker ücreti yapılan zamın da güçlü olması çalışanlarımıza yansıyan maaşın da artışına sebep olacaktır. Bu kalemler birbirini etkiliyor, tetikliyor çünkü. Ne demiş Sayın Gülep? Evet. Yaşar okuyan diyorsunuz. Adam olsaydı hakkımızı gasp etmeseydi şu an meclis olurdu. Veç farkını göstermeli. İşte dediğim gibi Yaşar Bey'in yaptığı hatayı şu an e, belli bir statüye oluşturdu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çözüm önerilerimize duyarsız kalmayacaktır. Ben buna inancım tamdır. Çünkü çok geniş bir tabakatlı. Çok geniş sorunlarla bir reformları e, kesinlikle gerçekleştiren bir lider. İnşallah sayın arkadaşlar. Bakalım. İnşallah Sayın Gürev yaşınız kaç? Kaç günlük priminiz var? Sigorta girişiniz ne zaman? Sayın Gürev. Onunla ilgili düzenlemede madde geçecektir Eşref Bey. Bunu belki süre bazında değerlendirebilirler Eşref Bey. Belki bir sene, iki sene size vurabilir. Bir buçuk sene vurabilir erken emekli olma şansı. İşte yasa taslağı öyle bir değiştiriliyor ki. Ali Bey, belediyelerde toplu bir iyileştirmeye ihtiyaç var. Çok büyük bir kambo oluşturacağız. Ali Bey, seçim ya, ne seçim var önümüzdeki seçimde? Yani müthiş bir şey var yani, imkan var. Yani onu söylüyorum, çok büyük bir imkan var. Bunu da kaçırmayacağız inşallah. Ahmet Bey, siz kaç yaşındasınız? Bayanlar için 50 sayın Ahmet Bey. Bayanlar için Ahmet Bey 50 yaş. Bunu unutmayın. O bazda düşünülüyor. Benim düşüncem mi yani. Şöyle EYT, EYT için arkadaşlar. Benim yaptığım çözüm planı gerçekleştirilebilir bir çözüm planı. Ben İktidarın A böyle bir şey olur mu diye hemen dosyayı iteceği bir şey önermiyorum. Bu yüzden ee, bu konuda bu konuda arkadaşlar işte yıpranma payı da arkadaşlar tassaktan netleşecek. Şimdi ne desek afake olur Eşref Bey. Ama ben o pirimi bir buçuk sene daha sizi erken emekleyeceğin düşünüyorum. O durumun erken erke emekli yapacağını düşünüyorum. Herkesi öyle yapacaklardır. Bekleyenlerde. Bir buçuk yıl olarak onu sizi erken amaçlı olması için değerlendireceklerdir. Size dokuz yıl dediysem yedi buçuk yılınız kaldı Eşref bey. Bu sürede lütfen kızmayın. Bu sürede güzel bir süre sayın Gül. Çözümü şu: İktidarın reddedemeyeceği yaş ortalaması, İktidarın reddedemeyeceği prim günü ortalaması 5.500 günlük ve iktidarın reddedemeyeceği bu konuda aşamalı plan. İşte bu yaş grubuna göre aşamalı. Yani iki sene içerisinde EYT'nin bu formülize ödenerek emekli edilme işlemlerine başlatılması. Sayın Urhan 6100 gün çok güzel 5500 600 2 yıl çık buradan 2 yıl çıkın planıma göre ben kabul edileceğine inanıyorum bunun 2 yıl çıkın 41 yaşınız 41 değil mi? 43 yaşında farz edin kendinizi. 5.500 ee, 5500'de 600 gün neredeyse 2 yıl diyelim. 43 yaş e, olarak e, şey yapın. Askerliğinizi 93'ten önce mi yapmıştınız Sayın Nurhan? 43 yaş yani o zaman 9 seneniz var Sayın Nurhan. Esgrep evet, 0.1.89 9 gün var 45. Çok güzel Sayın Gülep. Gerçekten çok güzel. O zaman şöyle bir duruma 9.000 gün mü? Muhteşem gerçekten. 6.3.500 Evet ya gerçekten rakam çok güzel. Hüseyin Gülep yeni çıkan formülde daha erken olabilirsiniz ya ama işte yaş çıtası ya yaş çıtası. Bu konursa işte ben 52 yaş hani hükümet bu düşüşü yasa eğer bu prim günü düşüşü eklerse işte burada iş bitiyor. Hani burada iş bitiyor ama 52 cetveli zorunlu yapılabilir mi bilmiyorum işte. Ee, bizim sunduğumuz plan eğer 48-49 desek dosyaya bakmazlar Sayın Gülüm. Demek istediğim o. Ama yasaya şu eklenirse sizin gibi prim günü çok olanlar o sene bazında yaş eklenmiş olarak kabul edilirse daha önce olabiliyorsunuz. 98 anı iyi tam yasa çıkmadan ne güzel sigorta girişiniz olmuş. Yani EYT'de ben genel hatlarıyla baktığımda gerçekten prim günleri çok. Ve yaş grubu yaklaşık olanlar var. 45-46 yaşındakilerde ramak kalmış arkadaşlar. Prim günü çoksa ve bununla ilgili bak sizlerle bu canlı yayın ne kadar faydalı. Prim günü çoksa özellikle 7000 günü geçmiş primler var. Ve bu konuda 99'dan önce bu yasaya kendisine girişini yaparak daha önceki yasaya tabi olanlar var. O zaman kurallar değiştiğine göre bu yapılacağımız düzenlemede ben 52 yaş bazlı ama bunu yaştan sayarak bir emeklilik formu gelişebileceğini düşünüyorum Sayın Hanım. Vardı ya evet. Mesai vermelere lazım Sayın Hüseyin Bey. Yani bunu orayla konuşmamız lazım. Evet 270 saat üstü işte olmuyor. Evet aynen. Hoş geldiniz Sayın Maden. Ya böyle bir altın tepside fırsat var. San Toprak önümüzdeki yerel seçim var. Yerel seçim ne demek? Bulunduğu şehirlerdeki kişilerin çoğunlukta çalışıyor demek. Yerel seçimdeki işçileri kazanmak ne demek? O yöredeki insanları kazanmak demek. Çok büyük elde koz var Sayın Toprak. Belediye 4 ellerin yılı olacak gibi geliyor bana. Çıraklık evet, çıraklıkla alakalı, öğrenim döneminin eklenmesiyle alakalı, askerlikle alakalı zaten birçok çalışma var arkadaşlar. Tamam Sayın Gülep, çok güzel. Yani Eşep Bey bu gibi kalemler de masaya hepsi yatırılacak, bununla ilgili de kesinlikle e, durup işlenecek. Ya şöyle, ben bir çatı altında topluyorum, sizi o kategoriye sokuyorum Sayın Maden. Amacım ne? Sizi dışlatmamak ve aynı haklardan yararlanmaz algısını, algısını oluşturmak. 55 e 10 iş karnına göre çalışıyorsun Sayın Maden, biliyorum ama size 4 deli demeye devam edeceğim. 1985'e sigorta girişim var, 2 yıldır çalışıyorum, rüzumun prim olabilirim. Prim gününüz neydi? Ya yaşınız neydi? Sayın Davut. Sayın Toprak çok teşekkür ederim. Yüz gün geçmişsiniz benim 5500'lük çıtayı. Yaşınız 71 dolmuşsunuz. Evet. Yani yakınsınız aslında. Yakınsınız. Ya şöyle tam kılı kılına günü geçmişsiniz. Ee, benim plan eğer kabul edilirse yaşınızda yani takriben Altı seneniz var. Teşekkürler Sayın Akıyol. topçu aşama da şu. Bu EYT'yi eritmek için, piyasaya kazandırmak için ve bunun ekonomiye faydasını sağlamak için özellikle EYT emeklilikte prim günü sayısı 7000 ne aşamların öncelikle yaşları 52'ye geldiğinde emeklenilmesi. Prim günü çoksa, yaş 48'se, 49'sa 2-3 yıllık prim günü fazlası varsa bunu yaşa eklenmesi. Yani daha erken 48 yaşında emekli olması. Hani benim tam 52 reddedilmemesi için. Ama primi çok olanlar için de bu öneriyi eklemek de çok en sağlam öneridir. Fazla ödenen prim hiçbir zaman hak yenemez. Evet. Eşim emekli asker 95'te işe başladı. Tamam. 21 çalışmak yıpranma mı ve 26 üzerinden istifa ederek ayrıldı. Hmm. Tamam. Çok güzel. Şöyle bir durum var Hülya Hanım. Çok yapıcı bir öneri. Birçok uzmandan gerçekten bu konuda bir öneri almadık. Benim önerim dostayı reddedilmemesi için. Erkeklerde 52 yaş. Bayanlarda 50. Ama 10 bin günlük film günü olan için, 10 gün 10 bin günlük film günü olan için bu, bunun EYT'nin çıktığı tarihte hemen ilk aşamadaki torbaya eklenmesi. Çünkü ee, 41 yaşında eşiniz ne yapılabilir? 48 yaşında olabilir, 47 yaşında olabilir ama bu tamamen yasa yapıcılara ait. Ama 52'de mesela 52 yaşta olduğunda... Tabii ki siz size mi isteme diyorsunuz. Prim günü 10 bin gün diyorsunuz. 10 bin gün az bir rakam değil. Normalde 99'dan sonra çıkan 7 binlik prim gününü dahi geçmişsiniz. 3 bin gün geçmiş. Ee, prim gününüzü öğrenmeye çalışın Sayın Davut devletten. Ya Sayın Toprak yapıcı önerilerimiz var. Hani amacım ne? İnşallah Sayın Davut. Şu an çalışıyor musunuz Sayın Davut? <gülüyor> 1998 girişlisiniz. iki çocuk 40 yaşındasınız. Prim gün daha var sizin Lisa Hanım. Daha var. Çünkü sonacağım plan. 5500'lük prim günü. Ve bunun yanında ee, bakalım. Yani kılı kılına EYT torbasına girmişsiniz. Birkaç ayla bu haktan faydalanıyorsunuz. Selam Sayın Borucu. Borucu. Evet, çok teşekkürler. Ya Ben şöyle başarılı oluyorum. Ben e, Pronto'a bakarak konuşmuyorum. Belki size süslü stüdyolardan, süslü ışıkların altında, spikerlerin karşısında bu açıklamaları yapmıyor olabilirim. Size yani süslü odalardan seslenmiyor olabilirim. Ama gerçekten sıcak kalmeliğimle, iletişim gücümle, kabullenirliği arttıran söylemlerimle ben ye yeni bir akım, yeni bir hava getirdim. Bunu da karşıda göstereceğim. Prim gününüz 99'dan sonrakini prim günü şu anda geçmiş bulunmakta. Yaşınız 47. Planıma göre yani sizinki 5500'den buçuk 1500 yani... 48-47'de size vurması gerekiyor. Hükümet kabul ederse. Ama dosyayı itmemesi için 52 yaş bazı kesinlikle masada. Çok teşekkürler Sayın e, Öztek. E, arkadaşlar da dinlerseler onların da sorunlarını buradan masaya yatırırız. Gerçekten mutlu oluruz. Sayın Telatar, 72 doğrusunuz, 93 girişmişsiniz. 93 günleştirsiniz. Prim günü, gün 3 e, gün. Ara mı verdiniz Sayın Tel e, Biraz ara vermişsiniz. Aralığa çalışmışsınız demek ki. E, sizin gene bir 6,5-7 sene var primde. Askerlik sayıldın mı sizde bilmiyorum. Ya Sizin bir nasıl diyeyim EYT yasası geçerse EYT yasası geçerse bir 6.5 ya prim gününde hesaba da katarsak bir 7 yıl var Sayın Atar. Sayın Borucu mesajı okudum mu? Cevap verdim mi bilmiyorum. Hatırlayamadım. Yazarsan sevinirim. Sayın Kiraz gün sayısı 8400 yaş 50. Çok güzel. Yaş yaş çok güzel. Bakalım. 94. Evet. Muamber Bey EYT yasası geçerse Gerçekten sizin için durum çok güzel gözüküyor. Siz de bu yasanın nimetlerinden faydalanabileceksiniz. Çünkü yaşınız artık gelmiş 52 olduğu zaman emekli olma şansınız çok yüksek. İmza attığınız şeylere bakmanızı istiyorum. Kimse size imzalara baktığınız için işten atamaz. Sizi tehdit edemez. Lütfen bu çıtayı bu resmiyeti koyun artık işverenler aranıza. İşveren derken artık işveren kurumunuz. Evet Sayın Davut. 94'te işe başlamış Sayın Hasdemir. Şu an primim 6800. Çok güzel. 75 doğumlusunuz. Evet. Yani yaş 52 durumuna göre prim gününüzde zaten işte şöyle bir durum var arkadaşlar. Çözüm planıma katılıyor musunuz? 5 5500 günü geçen e, işçi kardeşlerimizde özellikle e, siz mesela 6800 1300 gün var. 1300 gün 4 kere 3 12 yani 4 senelik bir artı sizin yaşınızı 71 doğumlu yaptığımızda 71 doğumlu yaptığımızda ne yapıyorsunuz yaş olarak 45 mi 46 mı yapıyorsunuz o zaman 6 sene var benim planım kabul görürse muhtemelen bu planı zaten diğerler de istiyor diğer uzmanlar da istiyor 6 sene emekli olabileceksiniz 6 sene içerisinde 1989. Evet. 11 gün. Prim günüz 11 bin gün mü? Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Yani ne diyeyim ki? Yani avantaj şu diyeceğim ki normalde 52'yi bekleyin desem kızacaksınız ama üzüleceksiniz. Prim günüz alınırsa sizin erken edilmenizi isterim. Yani 48-49'da. Ya bu da ne yapıyor? Yani 4 sene 3 senelik bir şey yapıyor. Çok fazla bir şey yok. Ramazan et. Dua edin şu EYT geçsin. Size piyango vurmuş olacak Sayın Ramazan Bey. Evet Sayın Telatar. İnşallah. Ufuk Dal Kılıç. Sigorta girişi 1993. Prim gün sayın ve senem geçti. Çok güzel. Kaç gündü prim gününüz? 6 sene beklemen, sağlık sonunda dolayısıyla işimi aksatıyorum. Lütfen artık dayanamıyorum. EYT'e çıksın. E, e, prim gününüz kaçtı Sayın Ufuk Bey? Kesintili ödemeden mi ödediniz prim gününü? Öyleyse, öyleyse bu konuda rapor da alamıyorsunuz. Mahallelere çok mağdur olursunuz. Çok düşük veriyorlar maaşı. Yani sizde de EYT çıktığı zaman piyanga vuracak kişilerdesiniz. Yaşınızı öğrenmek istiyorum Ufuk Bey. Şöyle Ahmet Bey, siz benim e, demek istediğimi anlamadınız. 52 yaş dilimini kabul etmeleri için sunacağım. Ama e, e, prim günü çok olan ve haddinden fazla geçenler için özellikle yaş grubunda aşamalı indirim. Mesela e, 4 yıl fazla prim var adamın. Yaşı 68. Bu adam emekli değilsin. Ama 52 yaş gibi gösterilsin. Bu primi yaşa sayılsın. Prim yaşa sayısın, Topal olur lütfen. Bu çözüm önerim birçok uzmanın SGK uzmanlığında ve birçok yetkilinin de kabul göreceği bir sistem. Zaten adamın prim günü eklenmiş. Katkısı olmuş. Lütuf yok. Çok teşekkürler Sayın Maden. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları mühimdi. Allah razı olsun. Dört değerleri böyle bir kadro için yol açmasına vesile oldu. Evet sayın borucu. Belediyeci çalışıyorum. Barka promosyon sadece 170 bozdur bozdur harcı. Böyle promosyon olur mu ya? Demek ki kurumada da biraz bir şeyler şey yaptırır, bir şeyler aldılar promosyonu da altında. Yani destek oluyorlar ya kuruma. Araç alınıyor kamu hizmeti için. İnşallah yani belediyedeki durumda ben seçime doğru herkesi kıskandıracaksınız arkadaşlar. Yaş 43. Mevcut plana göre biz işte sizin priminiz 900 gün 7 bini geçmiş 903 yıllık yakın 46 baz alalım kabul edildiğini Ufuk Bey. 46, 52, 4, 6 seneniz var emekli olmaya yasa çıkarsa yasa çıkarsa. Çok fazla da değil Ufuk Bey. Hani bu konuda da şey yapmayın gençsiniz. Bir 6 senede çok fazla değil. Rahatsızlığınız falan yoksa. Herhangi bir sağlık sıkıntınız yoksa. Evet sevgili arkadaşlar. Evet Fazlı Bey selam. Hoş geldiniz. 6.200. Evet. Ya prim günleri gerçekten e, bu şeyi de 99'daki güne de yakınsın ki ama benim sunacağım 5500'lük kabul edildiğinde geçmiş bulunuyorsunuz. 1962 doğmuşsunuz. Yaş da çok iyi. Siz hemen olmanız gerekiyor. EYT çıkarsa ilk aşamada emekli olabilecek kişilerden birisiniz Edibe Hanım. Bunu size söyleyebilirim. Milli Eğitim'de bakanlık, bir milliyetin müdürlüğü, personel, 12 ay okullar olay geçici, işçi deniliyor. Geçici işçi dediler zaten. Ben 4T'li işçiler için aradım dedim. Milli Eğitim bana geçici diyeceksin dediler. Ondan sonra akan sular üzerinden çok sular geçti. Milli Eğitim'den maliye için bir ay bize koparmak için çok çalıştım. Onunla ilgili onlar da maliyeyi sıkıladılar. Temmuz'un başında bu resmileşecek. 11 ayınız resmileşti. 12 ay içinde iyi niyet temennisi bana sunuldu. 1970 doğumlu. 48 yaşındasınız. 19 yıl ödemişim. 51 emekli oluyorum. Zaten 3 yıl var. Siz zaten emeklilik kurvanına girdiniz Hamazan Bey. Emekli kulvarına girdiniz. Benim temennim yasa çıkarsa hemen olmanız. Şöyle Ahmet Bey. Ali Teyze'nin önerisini biliyorum. Yani o da tabii yapıcı bir öneri sundu. Ee, şey diyor yani ee, ben de diyorum ki yalnız zaten 3 kuruş para alıyorsunuz. Yani, yani bu konuda gerçekten ee, bir 3 kuruş para alınıyor. Yani, ben ücretten kesintiden yana değilim açıkçası. Ee, yani ben bu konuda gerçekten devletin 3-5 kuruşa tenezzül edeceğini düşünmüyorum. Benim dediğim sistem daha iyi. EYT ekonomiye zarar değil zamanla domine edecek, piyasayı hareketlendirecek. Ben kesinti şeyini biliyorum, söylemiştim ama ben kesintiye sıcak bakmıyorum. Çok teşekkürler. Hapşırdın mı? Sayın Borcu geçmiş olsun dediniz. Canlı yayın için EYT'li kardeşlerim, dört değerli kardeşlerim, hangi saatte canlı yayın yapayım? Ben akşam işten geldiğimde Saat 9 gibi yapsam olur mu acaba? Prim gününüz 9768. Çok muhteşem. 70 de oldu. Yaştan sıkıntı biraz var. <gülüyor> Giriş 90. Siz de EYT çıktığında ilk emekli olacaklardansınız. Prim gününüz yıla sayılırsa. Fazla prim günü yıla sayılırsa. Benim en büyük kozum bu. Çünkü öbür türlü haklar yenemez. Devlet hak yememeli. Tabi tabi Sayın Kayacan Milli Eğitimle ilgili bir zaferi elde ettik inşallah O zaferde Emeğim çok oldu Benim için sevinmeniz önemli Sevinmeniz bana büyük teşekkür 10 ayı 11 aya çıkarttım Temmuz başında resmileşecek İnşallah 12 ay olması için de İyi temennilerde bulundular Uğraşmak istemiyoruz böyle işlerle dediler Ben onu bekliyorum müjdeyi 98 girişlisiniz Tamam 3533 günü var. Şöyle. ilk aşamada faydalanamayacaksınız İsa. Yaşınız kaçtı? <gülüyor> Sayın İsa Tintin Evet Sayın Ufuk Bey. Yani 50 yaş pazarlandığında ona göre hesaplayın size Sayın Dalkkılıç. Ya maaşlarla ilgili ee, şu anda kesin bir şey diyemem. Yani... Ne denecek yasada bakacağız. Maaş düzeyleriyle alakalı ayda bir canlı yayın yapacağım. Aşağı yukarı size rakamlar vereceğim. Bununla ilgili zaten inşallah canlı yayınlarımız var. Bayanlarda 50 yaş pazarlı bir planımız var. Prim gününüzde geçiyorsa 5500'ü EYT'nin ilk aşamasına girersiniz. Ama ya prim gününüz çok fazlaysa ama yaşınız küçükmüş. 42. 42. Yani 46-47'de bu bazı düşünüyorum hemen olacaklar. ama Nisa Hanım siz daha bir 4-5 sene bekleyeceksiniz en az. Prim gününüz çok iyise. Ama 3500 mi demiştiniz? O zaman yetersiz. Siz bir 8 sene daha çalışacaksınız Nisanım. Hanım. 8 seneden önce emekli olamazsınız. Bizim yasıda çıkarsa. 900 bin kişi kadroya geçti. Sadece 31 bin 98 bin millet çalışanı geçici deniyor. Mehmet Kayacan. Ulaşabildiğim bütün milli eğitim çalışanlarına ulaş. Kanalıma gelsinler rahat olsunlar. Her şey kontrol altında. Birebir görüşen benim. Görüştüğüm şeyleri de aktarıyorum. İnşallah EYT'ler ve 4 Değeri Kardeşlerim akşam 9'da canlı yayınım olacak yarın da. Ama yok yarın pazar mı? Yarın sabah 10'da canlı yayın yapacağım. Özellikle EYT'lerde şu an birçok iş arkadaşımız yok. Yarın sabah Honda E.T. için ve 4D için yayın yapacağım. Her iki bölümdeki arkadaşlarımıza da gerçekten çok e, faydalı önerilerde bulunacağım. Onların sorunlarını dinleyeceğim. Çünkü bir kapa karışıklığı var. Benim planımda fazla prim ürün sayısı yıla sayılsın, yaşa sayılsın. Çok makul çünkü. Ödeşme gibi bir şey düşünün arkadaşlar. Yani ben ücret kesintisine... Sayın dediği teklife biraz açık değilim. O bakmıyorum. Böyle alıştırırsak kesintilere bunun sonu gelmez. Yarın yüzde beşlik kesinti maddeye girer. Çok büyük para aldığınızda mesela zam aldınız iki buçuk lira oldu. Yüzde beş ne yapar arkadaşlar? Yüz yirmi beş lira para yapar. Kusura bakmasın bu kadar zengin değiliz. Milli eğitimde çalışıyordunuz değil mi Sayın Kayacan? Aynı diğer 4D'lerin e, hakları, izin haklarına göre tabi olacaksınız. İnşallah Sayın Borucu. Ya EYT için benim sunum öneri sizlere makul gelmiştir arkadaşlar. Prim günü yetersiz olan 52'yi bekleyecek. 98'den önce yatıranlar da ama prim günü haddinden fazla olanlar da yılla mahsuplaşacaklar. Daha erken olmak için. O yaş bazlı görünecekler. Ama ben sunduğum dosyanı reddedilmemesi için 52 yaş bazını aldım. Aşamalı plan olarak sundum. Diğer şey, sosyal güvenlik uzmanları gibi ben asla ücret kesintisine göre kabul edilerek bir emekli olmak planına sıcak bakmıyorum. Evet sevgili arkadaşlar bugün de güzel bir yayın yaptık. Hepinize sunduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok yapıcı ve güzel konulara değinmemi sağladınız. Çok teşekkürler hepinize. İyi ki varsınız. Evet. Şöyle işte arkadaşlar. 8 gün, 1000 gün, 3000 gün, 303 yıl eder. Yaşı 41 ise 44 yaşında saysa yasa. 6 sene, 7 sene beklemesi lazım. Teşekkürler Sayın Telatar. Arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın videoma. Like atmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın ve abone istiyorum arkadaşlar hepinizden. Bir er abone istiyorum, beşer abone istiyorum, onları abone istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bütün çalışanların sesini gümbür gümbür burada haykırayım. Eğer gerçekten burada yüz bin kişiye bir canlı yayın yaptığımı düşünürseniz, yasaları çıkartınız, yönetmelikleri çıkarttınız. Yani mecliste ses getiriniz arkadaşlar, mecliste dinleniriz, mecliste e, kanalımız canlı yayında izlenir. Bunu düşündünüz de biraz bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Evet. 1993. Evet arkadaşlar ee, usta bakmayın bir şey yaptım. Evet bakalım. Teşekkürler hayırlı akşamlar. İyi bir yayın yaptık gerçekten çok faydalıydı. Evet sayın arkadaş 93'te başladınız yaşanız 43 prim gününüzü alamadım ama. Edip Erciyes teşekkürler çok sağ olun. Sayın Çukur çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın Bahçeli ciddi bir devlet adamıdır. Bu konuda katkılarını onu da bekliyoruz. Evet, e, şimdi arkadaşlar e, muhtemelen artık sorularımız daha kalmadı. İnşallah, inşallah çok güzel yayınlarda beraber olmak dileğiyle. E, hep beraber, evet arkadaşlar, hep beraber olmak dileğiyle. Evet. 5760 çok güzel. 5500 aşıyorsunuz kendi planıma göre. Ee, yaş 49 çok güzel. Yani bir sene, bir buçuk sene gibi bir şey olur yasa çıkarsa. Çok fazla bir şey yok Sayın İncil Ağacı. Yani bu konuda gerçekten çok teşekkürler hepinize. Siz de emekliliğin arifesindesiniz yasamız kabul edilirse. Milli eğitim için 12 aylık müjdeyi vermekten dolayı Özellikle bu müjdeyi sağlamaz, katkımdan dolayı çok mutluyum. En büyük emeği geçen milliyetim çalışanları Çarışanları, Milliyetim Bakanımız, Müslümanlar ve Bürokratlar en büyük teşekkür onlara hak ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Milliyetim Bakanımızla aleyheden az çok seviyoruz. Çok yapıcı ve çok çalışkan ve gerçekten çok duyarlı bir bakanımız. Bu konuda arkadaşlar, hepinize saygılarımı sunuyorum. İnşallah yani bu konuda en kısa zamanda arkadaşlar videoma beğeni atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın videomu arkadaşlar. Hepinizden üye istiyorum. Kanalıma abone olmasını istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu anda yayınımı kapatmak üzereyim. Bakalım bir soru daha gelmiş. Allah razı olsun demiş. Allah sizden de razı olsun sayın. Sayısı olmaz. Çok teşekkür ederim. Dört Deli de Kardeşlerim, EYT'li Kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Yayınımı şu an kapatıyorum. Yarın inşallah saat 9'da sabah pardon sabah 10'da görüşmek üzere. Tamam mı arkadaşlar? Evet sorular geldi. Şimdi kapatacağım. Ayıp olacak ama keşke de hızlı yapsam. Evet, evet öyle Sayın Şengül Hanım. Kolay gelsin. Evet. Ya planlar öyle Sayın Şengül, anlatırım Sayın Şengül Hanım. Prim günü 7600, çok güzel, 2 yıl. Ya dö a yasa çıkarsa 6 sene gene var sizinle Bayram Ataklı, anlatırım inşallah. Geniş bir yayında, yarın saat sabah onda yayınım var. Not da düşeceğim zaten. EYT ve 4 değerler için arkadaşlar. Sorularını soracak arkadaşlarımın soramayanları varsa zaten bana soracaklar. Hepinize selam ediyorum. Videolarıma like atmayı unutmayın. Aboneler bekliyorum. Yapıcı önerilerinizi her zaman başlarda diyeceğim. Not da aldım zaten. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.